Sonsuz hissedik. Ne çiçek? İstersen gidelim. Öldüğünü gözlerimle göreceğim. Ben hain değilim. Yapamazsınız. Baba, ne yapasın? Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, Hayine merhamet eden Aslum'a ihanet eder. Cehennemde yanasın Aliye. Cehennemde yanasın. Küffarla savaşımız varken... ...ırzımıza, inancımıza... ...içimizdekilerin ihanetine göz yummayacağız. Gayrı hak gelmiş... ...zahil olmuştur. Baba! Baba! Baba! Baba! Affet beni! İzledim ayakları altına aldın. Seni affedersem insanlığını kaybederim. hakettiklerini buldular. Hiçbir kötülük. Öldürdüğüm her askerden haberin olacak demiştim. Nikia'dan gelen askerlerin, kalenizdeki askerlerin hepsinden bir daha yaptım Theo. Şimdi Sanja Dikmen'in vaktidir. Bir canımıza bin can aldık. Gayrı zafer bize azap. <Gülüyor>